Feniloldan herkese selamlar ben Can Kan. Bugün Rock Legacy adında indie bir oyun deneyeceğim kanalda hem indie seliyeler arasında olsun istedim hem de benim için ilginç bir e, yanı var boyunun. Bu bu oyunun kendisi e, Dead önce çıktı çok az ses getirmiştir çok belki de bilenler var, vardır Ve zamanında en sevilenlerdendi yani e, Dead önce tabi. Şimdi şöyle e, Roguelight'ı bilmeyenler için e, açıklayayım Öldükçe güçleniyorsunuz Ama sürekli ölmeniz gerekiyor oyunda güçlenmeniz için Bu da onun üstüne kurulu ve bu şekilde bölümleri gidip karakterinizin güçlendiği gibi bir tarz Ben seviyorum Ancak sıkıcı olabiliyor çok e, Çirkin işlenirse Sevmediğim yanları da olabiliyor e, Şöyle Burada şimdi e, standart silolarımız var Ailemizin aile tablosundan seçiyoruz kahramanlarımızı e, Bir de ee, bu şekilde klas olarak seçebiliyoruz. Paladin, Knave sanırım rog gibi. Böyle bıçak fırlatan. Ee, eğer hazır seçersek e, artının yanında eksi de geliyor. Mesela e, May büyücünü alırsak şu anda büyücü W skill'im. Böyle bir Kaprolilya diye bir şey fırlatabilmemiz sağlıyor ama para çakram diye bir şey fırlatmamı sağlıyor. Ee, yalnız karakter sürekli küfür edecekmiş e, negatif özelliği. Ve her öldürdüm şey manavada gayet iyi, küfürbaz bir karakterle başlayalım, <gülüyor> bence. İşte dediğim gibi burada geliştirdiğimiz yeri fark Bu da karakter. Şöyle bir kontrolleri hatırlamaya çalışayım. Birazcık kendim bir denemiş oldum. Ee, size göstermek adına öncelik değer mi değmez mi diye. Gayet değer bence. Çok tatlı bir oyun. Şöyle bir kontrolleri tekrar hatırlayayım. Şöyle bir D ile vuruyorum. Şöyle bir, aha stop it it hurts too much, oh, then şey, <gülüyor> şey yazıyor. Ee... skillim bu. Q ile E yapalım. bunu yeni açtım. Oyunun başında yok bu. Şu abla açtırdı. Şöyle gördüm. Şöyle şu abladan şu skilli alınca oldu. Size gördüm. Heh şu skilli alınca geldi. Parayla böyle bir 50 param varmış en sonki ki dungeon'dan. Şu abi yeteneklerimizi değil zırhlarımızı geliştirmemi sağlıyor. Daha iyi statlar yani. Şurası direkt ııı... Ee, daha yeni şeyler açmamı sağlıyor direkt İşte buradan açmıştım o ikisini başta ee, Maksimum manamı canımı arttırabiliyorum Buradan da işte class'ın özelliklerini arttırabiliyorum Burma HD 376'ın biriktirirsem Spell seçme gelecekmiş Valla merak ediyorum Tabi altın kasmak çok zor Çünkü e, oyun gördüğüm en zorlukta Bütün paramızı veriyoruz girerken ki Oyunun zorluğu başlıyor her girdiğiniz dungeon da farklı oluyor. Aynı şeye giriyor. Tam başları aynı da. Şu kısım aynı anasından. Ee, şöyle paraları topladım. Heh. Şöyle ben kötü oynarsam mazur görün. Çok iyi değilim oyunda. Alışmaya çalışıyorum ben de. Ah. Şöyle bunları öldürerek bölümü geçmem gerek. Can yenileme gibi bir seçeneğim yok. Ve canımı çok düşürdüm. Ancak... Hayır, aslında var, şöyle var. Ah! Tuzakmış. Şöyle kaçalım. Hayır! Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır! Çok hızlı öldük. <gülüyor> Küfretli karakter ölür de. Neyse. Bir daha baştan. Bu şekilde baştan, baştan, sürekli iyi bir oyun ve iyi bir upgrade yapana kadar oynamamız gerekiyor. Şöyle bunun da bir skillet aldığım gibi gördüğünüz gibi farklı. Ay eksilerine de bakmadan aldım ama. Heh. Ha bir de az kalkanını tutabiliyor. Confirm. Ta 26'miz gitse olur fakirlikten ölüyorsun. Çok güzel bir para kazanabilsem aslında. Ha bir de beğendiğiniz yer olursa onu e, şey yaptirebilirsiniz. Şuradaki paralar önemli. Hop. Aa onu kırabiliyor muyum acaba? Kıramıyorum. Şöyle hop da kaçalım. Biraz kontrol şeması gamepad'e özel ve ben gamepad kullanmıyorum. Biraz onun da e, sakıncası var. Bir yere değişti. Buraya da. Ah, bilmiyorum. Ne iston? Bir kerelik hakkım varmış ama bedavaymış. Ee, bir şey yap. ile beş tane target öldürürsem. Tamam. Burada mı? Tamam. Nasıl açacağım? biraz yaklaşayım. Hop! Olmadı mı? Burada ben aşağı inmem yasak. Aya değilmiş. Aaa bayağı ben böyle hile yaparım ama. Tüh. Ooo. 376'ın az değil ya yeter. Bir tane daha yapmak istiyorum. Yap, yaptırmayacaksın. A yaptırıyor musun? Yok yaptırmıyor ama iyiymiş iyiymiş ben burayı mutlaka tutayım, ben bu gelir gelir yaparım ya yani bir kerelik değilse yani bir kere... Gerçi bir kerelik ya evet. Bancindarı tutsanız bile bir kerelik yapabiliyorsunuz bazı şeyleri. Çok şöyle alalım. Hiç kaçırmam yani ongol gold, az gelebilir ama onlar upgrade'de gördüğünüz gibi çok şey yapıyor. Buradan can doldurabiliyoruz şöyle. Çok gitmedi. Pis şey seni. Artık yemem olsa. Oha! <gülüyor> Yavaş vur! <gülüyor> Yavaş vur! Pislik. O ne? Evet, istemeden tuzak buldum. Git. Şu kılıcım güçlense de ay ay ay ay ay. Oo! Oh! <gülüyor> Görüyor musunuz vuruşları işte? yani görüyorsunuz zaten nasıl hasar o? Şunu kırabilirsem bir daha. Kıramadım. Ah, kırdım. Tamam iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. O ne? Boss! Hayır. Tamam. O 700 altın, 700 altın akıyor maşallah bu akşam. O 100 gold daha. Bunlar da kırılıyormuş, öğrenmiş oldum. Git. O aksın aksın. Şurada daha var. Şöyle değiştirir değiştirir gidelim daha hızlı olsun. Tam buradan iyi. ben sizin şansınıza bakın. 850 ve hayatımda görmedim bu oyunu siz yokken, oynarken. <gülüyor> i̇yi, i̇yi kastık. Şimdi parayı kasmamız iyi oldu ki ben de. Şimdi şöyle. Ben yeteneksizim ama şöyle yaparsanız Yani aşağıya doğru vurursanız Şunlar açılıyor platformdan ama bak deneyeyim Gördüğünüz gibi yeteneksizliğimin her zamanki gibi Yerinde bu tür Hayır öleceğim ya Aç yapacağım illa ya işte Neyse şöyle ölmek kötü değil İyi oldu aslında aksine Niye iyi oldu hemen göstereceğim size Çünkü Bizim 850 paramız vardı Low statlıymış Hmm şunu yapalım. Bir de karakterinizin renk körü falan olabiliyor. Aha. Şimdi oyun diyor ki artık paran var kardeş bir şeyler al. Şöyle siper değiştirme yapabiliriz. Ancak hmm. Barbarı geliştirebiliyoruz. Büyücüyü geliştirebiliyoruz. Aslında bunlar güzel geliştirmeler ama Kıyafet furlesem daha iyi diyeyim ya. Keşke canlı yayında olsak da fikrinizi duysam kendimi çok şey hissettim şu anda. Aaa ne diyeceye verse gibi bir dakika tam bak. Her şeyden önce bir gidelim önce alabileceğimiz şeylere bakalım. Abla sen ne verebiliyorsun bize şimdi? Bir daha 850 bulamayız. Kolay bir para değil. Ee, neymiş bu? Double jump. Her oyunun olmazsa olmazı double jump. Fena değil aslında ama çok pahalı tabii ki de. Ee, hazır açabilirim. Şöyle altımı altıma bir Kaç para? 350 buna versek, 200 de buna. Ta yeni birazcık kalıyor ama çok az kalıyor. Nasıl yapsak? Belki daha iyisini buluruz. Bence bir bence bir meyç geliştirelim ha Ne dersiniz? Bir klasımız da bir havamız olsun. Oh, artık. Hadi ya, çok bir şey arttırmadı ya. Kötü oldu. Tamam. En olsun. 130. 130 para... ...dan sonra double jump alabilir miyiz? 330 o. Şey 330 demiş. 350. Bir şey... Eyvah! 130'u jump trap'a atacağız. Evet işte oyunun en kötü yanı. Şimdi paranızı belirli ee, harcayamazsınız. Ha bir de... O, artık büyümü değiştirebiliyorum. Ha zamanı durdurma var. Bakın şöyle göstereyim. Bir dakika. Zavardo! <gülüyor> Böyle etrafta koşdurabiliyorsunuz zamanlayı. Tabii çok bayağı amana götürüyor. Ama bence OP yani. Zaman durdurmaktan bahsediyorum. Yeni bir dancına bir daha. Şöyle bir size de göstereyim. Genel olarak oyun e, her şeyini göstermiş oldum evet. Bu kadar kısıtlı gibi bir şekilde açtıkça açılıyor ve kastıkça inanın çok daha hırslı bir insan. Şöyle paraları toplayayım. Biraz mobil oynadığı ası var diyorum ama böyle hani çok eski olduğuna vurun oyun. Bakın bakmayın siz ben yeni oynuyorum da. İşte karantina insana neler yaptırıyor. Ama ben tavsiye ederim yani ama ama tabii benim gibi şey olmayın. Gamepadiniz varsa oynayın. Ben klavyeden oynuyorum. Öldüm bile yani. Denin ister ki daha alıştı bakın zaman durdurup şöyle şeyler yapabiliyorum. O zaman durdurmayla ben bence hayatta kalırım gibi düşünüyorum. Şeyler şu, an şu anlık. Kaç burdan? O ne lan? Ne bu? Bence bir mesaj veriyor oyun bize. Neyse. Çok böyle niye bir Bak ya gizli... Evet. Evet, bir sürü bir sürü yazı. Tam bununla ne alakası var hani... Bir soru işareti gözüküyorken insan bir şey bekliyor. Bu, anlayamadım. Oha karakter iki boyuta dönüşüyor dönerken. Ay. Hayır, hayır hayır Ya öleydi iyi de iyiydi o ya. Ve zamanı durdurup öldürsem daha iyi olur. Ay. Ah git. Şey ya vurma. Bir can, bir canımız var. Hayır. Hayır, ölmek istemiyorum Zavardo o. Tamam. İp beş... En azından bir 400 paramız oldu Sekar O daha önce verdiğimiz parayı Geri çıkarttırır bize Eyvah Artık Burası çok sakıncalı ya tamam, Onun ateşleri bana gelmiyor Dur Git git git <gülüyor> Tamam şimdi onu nasıl vuracağız Hayır Bu atız ediyor ateşliyor ya Şöyle durayım Şöyle Tam. ateşle bin Tamam Biraz yemek iyi olabilirdi karakterin Canı yok benim baksını kendim de hafif alayım Kendi hitbox'ımı da rahatsız edeceymiş Zamanı durdurup Şöyle ilerleyebilirim birazcık birazcık Ama son eva eva Fireball Sanırım double jump alalım ya Böyle büyük Yerlere gitmek zor oluyor. Bir de kılıcımız tek atsa... he, Hop, hop. Şu varillerden yiyecek, çıkmayacak gibi. Şansımız yok o konuda. Şöyle bir kere vuralım. Bir daha vuralım. Şu anda master dikkat oynuyorum. İyip öleceğim değil mi? Çünkü bir sonraki level'a geçince öleceğim ve siz de benimle dalga geçeceksiniz yorumlarda. Tam gizli çesti buldum. Oh yes can. Ha teleport alanı bulduk. Çok iyi. Bu ne ya? Aa, yeni bir dancına geldik. Ay çok çekilmiş burası ben buradan gitmem. Değişim de olsa yemedi yani. Yok ora, ora biraz. Ya ama nasıl geçeyim ya gözünüz seveyim. Tamam. İyi dayandık, iyi dayandık. Sağlık olsun. Ee, low statlı değil ya. Tavuklardan korkuyormuşum. Tavuklardan kim korkmaz ki? Oo. 570 tam. 570 abla sen bize bir double jump versene. Çok ihtiyacım olduğunu çok sonradan fark ettim ama. Tamam. Peki ayakkabı almamız çok mu pahalıdır ya? Aa ayakkabı da aldık harikayız, mükemmel bir başlangıç. Artık bakın şöyle bir, oh, yeah. Tamam, 20 altını mı alabilirsiniz? Artık da bu ve zırıflarım var. Ben artık bambaşka bir can kalmış. İpi öreceğim tek. Tamam çünkü kılıca ihtiyacım var sadece. Hayır, yani direkt şeye gidebiliyorum. Ha, yok bu bekleyiş. Ee, Tab'dan istediğin yere izlediğin zaman gidebilirsin diyor. Bunu da kullanamıyorum. Aynen. Burası her zaman giriş aynı dediğim gibi. Ben bakın hani apayrı bir yere geldik şu anda. Zikotusu mu? <gülüyor> Tatlı. Şöyle para, para, para ve daha çok para. Oh öyle bir şey yok, öyle bir dönüş yok ama aksiyon bir dönüş yok. İyiyi. <gülüyor> Zavardo, hayatımı kurtar. Eyvah ıh <gülüyor> Tamam süper İlerle Uçunda kırılan Ver Ver Yes Yes Bu ne? Ooo John mana verdik güzelmiş her keşke daha önce çıksaydı şansıma bak yeni şeyler görürüm hali öyle John O ne ne? Burası oh oh oh Evet zengin olduk <gülüyor> evet bundan beraber artık. Aa, boss A boss'a gidiyor. Boss'u deneyelim mi beraber? Hadi boss'u göstereyim. Ben de ilk defa göreyim size. Aa yok bunu görmüştüm de yapamadım. Kidiz. Ama hatırlayamam ya da Terraria'yla mı karıştırıyorum? Ay ev oha oha. Bir dakika ama sen aksız dövüşüyorsun. Ben bunu dövemem. Öldüremeyeceğimi şu anda anlamış. Bunu demezden mezdan vurabildiğim kadar vurayım. Ayıp olmasın. Tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Hallettim, hallettim. Hayır. Ah ama nasıl? Ah kalkanım olsa aslında şey yaparmışım. Şey, aile ama mana yetmez ki. Bana bir mana yenileme lazım var mıdır acaba oyunda? Karakter deliymiş. Bakalım deli olmak bize ne sağlıyor? Hadi gel, bir de onu deneyelim. Karakterin insane dedi ama. Hani, ne anlamda dedi bilmiyorum. On Evet daha yar açabiliyoruz. Barbara güç açalım mı Yeni. Epic shout, futrolam mı yapıyoruz? Hmm. Saldırımı güçlendireyim birazcık, sırımı güçlendireyim birazcık çünkü hızlı ölmekten sıkıldım. Onun dışında zaten armurlarımızı aldık değil mi? yeni yapacak bir şey yok da. O bir dakika, ha bu armuru ben kendim bulmuştum. E şimdi 80 parayı çöpe mi atacağım? Buraları geliştirici açılacak hala. Bu sepsis sorunun işaret kaldı. Aslında Babi'yle bir daha boss deneyebilir bir zaman. Yani ben güvenemedim kendime çok. Biraz iki hatamı arttırdım. Bir e, fark ettiyseniz bir kol gücü aldım. Bir de zırh geliştirme aldım. Omutsamılan üstündeki zırhı etkiliyormuş. Ben daha farklı bir işaret şey etmiştim. Evet. O tek attım dakı o zaman şuna tek atar mıyım? Oo, tamam. Çok da kötü bir para harcamamışız ha. Tam biraz tek atarsam biraz hani da artarsa o iş olacak. Şöyle Öldükçe güçleniyoruz gördüğünüz gibi biraz tam bir log, rog like. Hayır, platformda yenilmeyeceğim. Hayır. Aman. Evet biraz sıkıntıdayız. Aa, bayağı bir bayağı bir bayağı bir sıkıntıdayız. Oha! Ne kadar şey blokladım öyle ben? Ve i̇şte burası neden bu kadar kalabalık? Evet. Ama ama gördünüz beyim hiçbir suçu yok. Tamam, bunun hiçbir sıkıntı yok hiç sıkıntı yok tekrar. Ee, ya. Oha o ne? Kocaman elif aldı tane. Yani. Şuna bak. Oha. Çekilin. Bence bu koca elifleri hallederiz. De Gitmiş da çöpe attık bu. Arada. Canım yandı. Dur. Ooo şuna bak. Şeyi Berzak'taki gaz gibi olum. Bir dakika. Vur. Vur. Sen benden kork be. Ben de senden korkacağım. Oh. Ha benim yürümemden çıkmıyormuş o ses. Biraz fazla havalara girdim anlayın. Hayır. O, Hıcım uzaktan vuruyor bile. Galiba. Tamam. Şöyle tek. Oha, duvarın arkasından da vurabiliyormuşum. Onu da öğrenmiş oldum. Şöyle 70 gol ama 70 koltu bir şey alamıyoruz artık. Bel. Ay. tam. Bence hallederiz ha. Biliyorsunuz. Bu iş oldu. Bu iş oldu oldu. Her şeyi tek atarak geçiyor. Koca adamın gücü. <gülüyor> ama hitbox'ım da büyük şimdi. Aa, boss galiba. Bir dakika Hop <gülüyor> git, git, git git git Hayır ya hayır Biraz güçlü vurursam olur düşünmüştüm ölür diye ya Kaç para geldi O neden yüzü yok onun Bir tane daha alabiliyor Yürüyen tank Kellikmiş Ötürlüğü. Yok ya bir standart kahraman oynayalım. Ben şu koca abiyi sevdim şahsen. Yok illa bir şey seçtireceksin yani. Ya, gel barbar oynayalım. Bari, ne yapalım? 190'a can mana alabiliyoruz aslında. Bir dakika candan önce 190'a bir şey alabiliyoruz. Alamayacağız değil Belki bir şeyler vardır. Tamam, onu alalım bari para boşa gitmesin yani. Canım anamı can ya hayatta kalmak daha iyi. Az önce canım olsa kazanmıştım. Deşi güzel kullanamıyorum muhtemelen bana. Hiç kızmayın. Gerçekten Q ile deş atıyorum. Yani ya kontrolleri değiştirmem lazım. O da şimdi videoda yaparsam uzun sürecektir. Bir dahaki ne yapayım diyorum. Acaba yani bayağı kısmı hızlı geçtim. Ay, de oyun hakkında fikrimiz var Artık bu da son şeyimiz olsun. <gülüyor> son bir aşımız olsun. Bu sefer iyi oynayacağım. Hep ölüyorum. Sarsılmansa. Ay, açma beni. Ooo bir dakika. Tam tam tam. Bura bura biraz çirkin. Ama para için öne yakıp al. Nasıl geçtim orayı? Imkansız ki. Şimdi bakıyorum, bakıyorum geri giriyorum. Allah'tan bir şey olmuyor. Şu kan tükürdüğünde üstünden atlasam, evet ama tamam biraz canımdan felaket edersem oluyormuş. Tamam, çok da imkansız demiş. Ama hemen o parayı almam lazım. Hayır ya, evet yüz gold aldım ama ne için? Hem bana hem canım bitti. Çok kötü oldu. Hop hop hop. Tamam tamam kaybettik ya kaybettik <gülüyor> Tamam şöyle sanırım kaçmak ee, Şey bir oynanış mekaniği Şu an fark ettim. <gülüyor> Kaçarsam hayatta kalıyorum Kaçmazsam delikanlılık yaparsam hep öldüm Şöyle git. Bakalım <gülüyor> Ya az önce tek atarken şimdi atamıyorum Demek ki az önceki bir şey vardı İyi gelmiş kalsın Kötü oynadım oynadı bu 220 iyi para aslında şu an ama tabi gözüm aç. Ah! Hayır! Pislik pislik. Aşağı atıyordu bir de beni. Bu <gülüyor> can çıkmıyor hiçbir yerden. O benim bayağı üzülüyor. Evet üstüne dayış atmakta da damage yiyormuşuz. Aslında dash atarken olmamız gerekmez mi? Oooo kötüydü. Oo tamam temiz para. Ve ölebilirim artık son ölüşimde öyle olsun. Bana ee, hiç yok üstünde. Eyvah. O yüzü gördüm. Almak istiyorum. Ay almak istiyorum o yüzü. O yüzü almak istiyorum. Ölürüm gerekirse o yüz için. O yes. Hayır. Hayır, yapma. Yapma. Beni zap şimdi çok sinir bozucu. Kadar düşman öldürmüşüm. neyse şimdilik son bir upgrade'imi yapacağım. Ve bitireceğim videoyu. Ee, bu seferkinde... Bir tane de barbar almayacağım. Zırhımızın ee, levelini arttırabiliyoruz. Şuradan hatamızı biraz daha arttırabiliriz. Sinir bozucu olacak ama. Ee, yani barbar olmak da mantıklı şimdi. Şöyle bir bakınca. 680, şöyle bir bakayım bir şey alamıyoruz değil mi? emin olayım ona göre zaten para harcayacağız. Double jump da aldık. Yiyak, tırt. <gülüyor> Buna bakayım. Evet, tırt. Baya baya bir şey yok yani. O zaman sana verelim Barbara. Fahrodus. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Fahrodus diye bağırabiliyoruz abi. İşte bu. Daha ne isteyebilir ki bir insan Fahrodus diye bağırabildiği sürece. Bir armor geliştirelim. Videoyu da bitirelim burada. İzlediğiniz için teşekkürler tekrar. Ya beğendiyseniz oynayabilirsiniz. Devamını çek derseniz de çekerim. Ama oyun bu şekilde gidiyor yani. Genel olarak boss kesip falan. Ee, Steam'de var oyun. Ee, i̇smi de açıklamaya belirte... yazacaktır zaten. Belirtirim. <gülüyor> İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Görüşürüz.